Hayatımız Arapça'da. Bugün size ön lisans Arapça 2. sınıf 3. ders sınavı sorularının 2017-2018 yılında çıkan sorularını çözeceğiz. Size yardımcı olma umuduyla çünkü sizin bahar dönemi ara sınavınıza sevgili arkadaşlar 27 gün 14 saat 28 dakika kalmıştır. Ona göre hazırlanırsanız Allah'ın izniyle başarılı olursunuz. Birinci sorumuz. هَلْ تَجِدُونَ Soğubeten. هَلْ تَجِدُوا سُعُوبَةً هَلْ buluyor musun? Soğubeten zorluk buluyor musun? قِرَاةِ الْقُرْآنِ Kur'an okumada Kur'an okumada yani o şeyde yaptığın eylemde eylemde Bakın, nerede ve ne zaman sorulana cevap veren harfimiz neydi sevgili öğrenciler? A. O zaman sorumuz ne olacak? Şu şekilde. Her tecidü su'ubeten bir zorluk buluyor musun? Fikraatil Kur'ani Kur'an okuma hususunda, Kur'an okumada zorluk hissediyor musun? Evet. Ale olmaz. An zaten olmaz. ile E. A. B olmaz. Yani fiil Kur'an okumada. ikinci sorumuz. Maza turidu en ta'kula? Maza turidu en ta'kula? Yani ne yemek istiyorsun sorusuna verilecek en uygun cevap bakın yemek olduğu için el halib içecek, el içecek, el içecek, el kahve içecek. Dolayısıyla doğru cevabımız nedir sevgili arkadaşlar? Erruz yani Pilav, pirinç pilavı yemek istiyorum. El halib, süt. El asir, meyve suyu. El şay, yu, çay. Bildiğimiz gibi. El kahve, de kahve. Dolayısıyla ne yemek istiyor? El 3 Üçüncü soru. Aşağıdakilerden hangisi nehi gayip kipinde çekimlenmiş bir fiildir? Nehi gayip Yani ortada olmayan birine verdiğimiz emir yapsın, etsin diyoruz. O da gaib gaybe sigasından başına kesreli bir l getirmek pardon başına lam getirmek suretiyle çünkü emri gayb kesreli bir l getiriyoruz nehi gaybde de elif getiriyoruz la la mesela la yemellu la temellu la yemellu bakın peki bu le ne yapıyoruz sevgili arkadaşlar Nehi gaib son harfini fiil muzariin son harfini cezme diyordu. Bakın burada l yemellu ötre. Burada l temelli ötre. Burada l temellüne nun var yani merfu. La temelline nun var yani merfu. Dolayısıyla burada l yemellune idi. La geldi la yemellu. Nehi gaib. Yani endişelenmesinler, bıkmasınlar, umut kesmesinler anlamında cevabımız bu. Bunu unutmayacağız. Emri gaybde ve nehi gaybde sevgili öğrenciler. Mutlaka getirdiğimiz siga meczum olur. Sonu cezimi olur. Cezim. Müfred kelimede cezim işareti sükündür. Tesniyede cezim sondaki nunun düşmesidir. Cemide de cezim konudaki nunun düşmesidir. Yani elif, vav, ye'den sonra nun var ise cezim işareti ve nasf işareti ne yapar? Sevgili öğrenciler, nun düşer. Bunu hiç unutmayın. es i rabia dördüncü soru. eynet <gülüyor> i Siz ikiniz nerede yaşıyorsunuz sorusuna verilebilecek yanıt aşağıdaki hangisidir? te <gülüyor> ne? Verilecek cevap ne <gülüyor> olur arkadaşlar. ne <gülüyor> Ene ene ene Siz ikiniz nerede yaşıyorsunuz? Şurada yaşıyoruz derde. Sizler nerede yaşıyorsunuz? Burada yaş. Dolayısıyla ta'ishina fi Misra hanıma diyorum. Hanıma hitaben Mısır'da yaşıyorsun. Halbuki siz ikiniz nerede yaşıyorsunuz? Ta'ishuna fi sizler erkekler Mısır'da yaşıyorsunuz. Ya'ishuna fi o erkekler Mısır'da yaşıyorlar. Ben Mısır'da yaşıyorum. Halbuki iki kişiye soruyor. Nerede yaşıyorsunuz? Dolayısıyla cevabımız arkadaşlar şudur. Ne'işu <gülüyor> fi Mısır'da yaşıyoruz. İki kişi. Biz Mısır'da yaşıyoruz. Mısır'da. Sefer vahdi. Sefertu vahdi. Tek başıma yolculuk yaptım. Yukarıdaki cümle aşağıdaki sorulardan hangisinin yanıtıdır? Bakın. Nasıl bir soru soracağız ki, seferti vehdi, tek başıma yolculuk yaptım. Kem merreten seferte. kaç kez yolculuk yaptım? Bu sorunun cevabı değil. Me'men seferti, evet, kiminle birlikte yolculuk yaptın? Kiminle birlikte yolculuk yaptın? Sorusuna ne verilebilir cevap? Seferti vehdi, tek başıma. Mete seferti, ne zaman yolculuk yaptın? Seferti Vahdi'nin cevabı değil değil. İle eyne seferde nereye yolculuk yaptın? Yine bu cevap verilmez. Min eyne seferte nereden yolculuk yaptın? Ama sevgili arkadaşlar bunların bilinmesi lazım. Mesela mea men kiminle kem marraten kaç kere? İle eyne nereye min eyne nereden? Bunu bileceksiniz bu ne yapacağız? Yecibu alayna an na'rifa ma'na al-kalimat linugiba bi şeklin sahih. Sual al-sadis 6. soru. Antum muslimun cümlesinin kana ile kullanımı aşağıdakilerden hangisidir? Sevgili arkadaşlar, kana ismini ref haberini nasip eder. Değil mi? Antum muslimun biz Müslümanlardınız. Kana muslimun Müslümanlardı. Entüm, tüm bakın en tüm nedir? Altıncı sorumuz, bakın kütüm müslimine doğru cevabımız Müslümanlar idiniz. Niye? Çünkü kütümdeki Had mübteda tüm yani en tüm, bu da haberdir. Haberler mansup olur. Cemiyeteklerler. Demi müzekkeller nas durumunda, ricer durumda ne alır? Ye alır. Bu, kâne entüm müslimine zaten tamamen sakat bir şey. Yani kâne entüm müslimine olmalı. Peki. Evet. Yedinci soru. Kâne nebi sallallahu aleyhi ve sellem hasenetellil müslimine fi kulli şey. Peygamber Efendimiz, yani nebi Müslümanlar için güzel bir örnekti. Her şeyde, her şeyde güzel bir örnekti diyor. Aklına gelen her şeyde Fikülli şey Her şeyde. Fikülli şey. Haseneten Güzel. Tayyipeten Haseneten olmaz arkadaşlar. Yani Tayyipeten iyi zaten. İyi, güzel Dil Müslümini almaz. Nazifen temiz olmaz. Nazifen haseneten. an haseneten Zaten uygunsuz. Mufiden Haseneten yine uyumsuz Arkadaşlar Doğru cevabımız kudveten, örnek. Örnek. iyi bir örnekti. Güzel bir örnekti. Müslümanlar için güzel bir örnekti. Hangi konularda? Bikülli şey. Her şeyde. Her şeyde. Müslümanlar için iyi bir örnekti. Güzel bir örnekti. Neredesin ya Muhammed? Neredesin? Evet. Kâne ve grubu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Bakın. Kâne ne yapar? İsim cümlesinin başına gelir. ismi daima merfu, haberi daima mansup olur. Bunu bileceğiz sevgili arkadaşlar. İnne ve kardeşleri isminin mansup, haberine merfu. Kâne ve kardeşleri ve grubu ismini merfu, haberini daima ne yapar? Mansup eder. Diğer ışıklara bakmaya gerek yok, ta takdir ederiz. 9. soru. هل تشعر بالغربة في Bu soru çok çıkıyor sevgili arkadaşlar. Türkiye'de gurbet hissediyor musun? Yani yabancılık çekiyor musun? Yukarıdaki sorunun yanıtı aşağıdakilerden hangisi? Şimdi hanımlar beyler böyle bir soruya verilecek cevap la veya La veya Mesela diyor, "Kenneni fi vatani huna." Hayır. Sanki ben. Burada vatanımdaymışım gibi ya sanki burada vatanaymışım gibi, vatanımdaymışım gibi hissediyorum. La, hayır. Naam, evet, eş'ur'u hissediyorum. Bir elemin fi batnı, karnımda bir ağrı hissediyorum, bir acı hissediyorum. Soru ile hiç ilgisi yok. Naam, eş'ur'u bi suda'in hun'e. Evet, burada bir ağrı hissediyorum. Yine ilgisi yok. Çünkü, hel teş'ur'u bil gurbeti fi türkiye diyor. Eş'uruh ehyanen bil cu'uhuna. Arada sırada açlık hissediyorum burada. İlgisi yok. La eş'uruhuna bil berdi. Elhamdülillah. Allah'a hamd olsun burada düşüme. Yani soğuk hissetmiyorum. Yine ilgisi yok. İlgisi olan nedir? Doğru cevap. La. Hayır. Kendini bi vatanihüne. Evet. İnne ve grubu ile ilgili aşağıdaki ifade hangisi doğrudur? Az önce kane ve grubu vardı. Bakın burada da ismi daima mansup, haberi daima merfu olur. Bunu gördük mü diğerlerine bakmaya gerek yok sevgili arkadaşlar. 11 Es-su'ubatu kesiretun nokta nokta el hayate cemiletun demek ki arkadaşlar lealle umulur ki uygun düşmüyor ya yani doğru bir şekilde tanımlamıyor Leyset el hayate doğru değil. Hayat güzel değildir. Saret el hayate cemilet. Sare e, arkadaşlar ismini ref haber nasip eder, tam tersi olur. Ennel hayate cemiletün uygun değil. Çünkü yani hayat şey pardon zorluklar çoktur. Lakin ne diyeceğiz? Fakat hani zorluğu çoktur ama ama ve lakin hayat güzeldir diye. Lakinna al hayata Bu lakinna enne ve kardeşleri inne enne lakinna layta la'alla la. Laysa isarak ya ve grubundandır. El hürriyetü ecmel şey'in fi'l alem. El hürriyetü ecmel şey'in fi'l alem. En yakın, bakın yukarıdaki Arapça cümlenin anlamca en yakın, en yakın Türkçe karşı aşağıdakilerin hangisidir diyor. Şimdi özgürlük dünyadaki en güzel şeydir. Evet, özgürlük dünyadaki en güzel şeydir. Doğrusu bu. Çünkü bakın, ecmelum, en güzel diyor. Diğerlerine, tabi dünyada özgürlükten daha güzeli yoktur. Burada öyle bir mana yok. Özgürlük dünyadan daha güzeldir, öyle bir şey yok. Dünyanın özgürlüğü güzel bir şeydir, o anlam çıkmıyor. Özgür bir dünya her şeyin en güzelidir. Yani en doğrusu, en yakın şudur arkadaşlar. 13. El-ilmu, ilim, edebin la Yani bir sebebi edebin, edep sebebiyle, ilim, edep sebebiyle faydasızdır. Olmaz. E, i̇lim, ke enne edebin, e, la yenfe' ilim edep gibidir ya da sanki edeptir, fayda vermez. E, el ilmu alerragmi edebin la yani edebe rağmen ilim fayda vermez. Çok yanlış. E, doğrusu, el ilmu biduni edebin, edepsiz, Ahlaksız ilim la fayda vermez. Evet. E, lemme edebin zaten hiç ilgisi yok. Mana tamamen bozuluyor. Aşağıdakilerin hangisi ef'ale kalıbı için doğrudur? Bakın ef'ale. Ef'ale ne yapar? Nezele indi, enzele indirdi. Alime bildi, aleme bildirdi. Haraca çıktı, ahraca çıkardı. Yani geçişsiz bir fiili ne yapar? Geçişli yapar arkadaşlar. Teaddi derecesi artıyor. Ketebe yazdı, kettebe yazdırdı diyor. Yazdırdı. Evet. 15. ene En umarisi hazin mihne. Yukarıdaki cümlede yer alan boşluğa, istata'a kelimesini aşağıdaki formlarından hangisi getirilebilir? Arkadaşlar, ene nefsi mütekellim olduğu için ya başında bir kere elif olacak. Çünkü nefsi mütekellim. Ektübü, ejrisü. O zaman estatî'u. Estatî'u. Ene estatî'u anu marisi hâzil Ben bu mesleği yapabilirim. Ben bu mesleği ne yapabilirim? Yapabilirim gücüm var mı? İntazara üçlü kökü, yani kök harfleri, feale nedir? Nazara. Bakın, yazuru olmaz, tazuru olmaz, azaru olmaz, vazara olmaz, nazara. Yani nedir? Elif ve nun atılıyor. E, t de atılıyor tabii. Yerine, pardon, elif ve t atılıyor. Nazara. Çünkü infeale, feale, infeale olmuş. Dolayısıyla ne diyoruz? Nazara, nazara. Evet, nazara baktım. İlk fiilin emrik emir kibi aşağıdaki hangisi? İlk tesbe, Bu ilk olur. İlk tesbe, Bu ilk tesib. Değil mi? Ektesib olmaz. Ektesib olmaz. Üktüsüb olmaz. İkteseb olmaz. Hani hepsi yanlış. Şöyle diyeceksiniz. İktesebe muzarisi yektesibu emri hazır ye'yi atıp yerine esreli bir elif getiriyoruz. İktesib oluyor. İktesib. 18. Esfü Aleyhisselam'ın aşağı İzledi adet-ül bahifine araştırıcıların sayısı arttı. Amelin fil senevatil ahireti demek ki iş araya, son yıllarda iş arayanların sayısı arttı diyeceğiz. Bir iş arıyorlar. İş. Yani şu anda Türkiye'de işsizlik oranı özellikle üniversite mezunları arasında yüzde otuzları buluyor sevgili arkadaşlar. Ve iş arıyoruz. Sürekli iş arıyoruz. O zaman bir amelin uygun düşmüyor. Hale amelin Uygun düşmüyor arkadaşlar. An amelin an amelin doğrusu bu. An amelin izde de adedül bahifine araştıranların, arayanların sayısı arttı. An amelin işten yani iş arayanların sayısı arttı. Fis senavatil ahireti son yıllarda. Min dendan olmuyor arkadaşlar. İle ea aslında hepsi harficer ama e, izde de fiili neyle kullanıyormuş? An ile kullanıyormuş. Zaten arkadaşlar Arapçanın da bir hüf noktası. Hangi fiilin hangi harficerle kullanılacağını bilebilirsek işimiz çok kolaylaşıyor. Es-sü 19. soru. Şirket abonelerinin hepsine bir mesaj gönderdi. Hepsine. Bakın. Tabi burada da yine bakın dikkat ederseniz en yakın Arapça karşılaştıklar hangisi? Şimdi şirkete şirkete Erselet El Müşterikin şirket abonelere ne gönderdi? Mesaj gönderdi. Erselet El Risalet El Müşterikin şirket yine abonelere me şeyi, mesajı gönderdi. Ya burada muhakkak ki gönderdi. Burada normal gönderdi. Kainat-i Şeriket'i e, şirket idi. Türsül'ü gönderiyordu. Risale-i e, risale Mesaj Liküllül Müşterik'in tüm müşterilere yani tüm abonelere mesaj gönderiyordu. Erselet-i Şeriket'i e, şirket gönderdi. Risale-i Mesaj Liküllül Müşterik'ine tüm abonelere Bakın. Yani hepsine. Neymiş? Hepsine. Dolayısıyla doğru cevabımız bu arkadaşlar. Erselen müşterikune. Burada tamamen ilgisi yok. Aboneler gönderdi Risalete mesaj ile, şerik, ile şerikiyetin. Şirketlere aboneler mesaj göndermiş olmuş. Olmamış yani. Son sorumuz. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi deneme kabini anlamındadır? Deneme odası. Bakın deneme odası. Zaten e, gürfetül cülusi oturma odası. Gürfetül taami yemek odası. Gürfetül kıyasi deneme odası. Kıyas, ölçü. Yani ölçü. Kase, yakisi, kıyas. Gürfetül nevmi uyma odası, uyku odası, yatak odası. Gürfetül atfali çocuk odası. Cevabımız sevgili arkadaşlar bu. Şimdi bu soruyla videomuzun sonuna geldik. Sevgili arkadaşlar, bu sınavınıza kadar geçmiş soruları çözmeye devam edeceğiz. Sınavınızdan sonra da konu videolarını sizlerle paylaşacağım. Tabii sizden bu emeğimizin daha çok kişiye ulaşması için arkadaşlarınıza duyurmanızı ve abone butonuna tıklamanızı ayrıca Eleştiriniz veya takdiriniz varsa lütfen yapıcı olma kaydıyla ilgili kısmına yazmanızı. Çünkü bu eleştirileriniz benim için yol gösterici olacağını aklınızdan uzak tutmayın. Yeni videolarda buluşmak üzere.